Evet, gelin şu işleme hesaplayalım. 10,1 eksi 3,93 ne eder? İsterseniz videoyu burada durdurup önce kendiniz çözmeyi deneyin, sonra da cevaplarımızı karşılaştırırız. Öncelikle bu soruyu basamaklar alt alta denk gelecek şekilde tekrar yazalım. Basamaklar alt alta denk gelecek şekilde. Virgülden hizalayacağız. 10,1 eksi 3,93'teki ilk basamak, yani 3, birler basamağında. O yüzden bu 3, 0'ın altına gelecek. 3,93. Şimdi bunu hesaplamaya çalışalım. Çıkarmaya başlamadan önce, üstteki bütün sayıların alttakilerden büyük olmasını istiyoruz. Ayrıca bir de şurada hiçbir sayı yok. Buraya bir 0 ekleyelim. Hatta bunu farklı bir renkle yapayım. Evet, işte şurada 0 olacak. 10,1 ve 10,10 10 aynı şey. Ama burada hala bir sorunumuz var. 0, 3'ten küçük, 1,9'dan küçük, 0, 3'ten küçük. O zaman yan basamaklardan ödünç almamız gerekiyor. Evet, bunu nasıl yapacağımıza bir bakalım. Onun onlar basamağındaki 1'i yok edip, birler basamağında 10 tane 1 varmış gibi düşünelim. Birler basamağının üzerine 10 yazalım. Buradan da bir tane 1 ödünç alalım. Yani burada 9 kalmış olsun. Ve bu 1'i de onda birler basamağına verelim. 10 on tane onda birlik artı 1 bir tane onda birlik, 11 on bir tane onda birlik yapar. Onda birler basamağının üzerine 11 on yazalım. Onda birler basamağından 1 bir tane 1'i yüzde birler basamağına ödünç verebiliriz. 10da 1, yüzde on'a eşit yüzde birler basamağında da 10 tane yüzde birliğimiz oldu. Böylelikle üstteki sayının basamakları alttaki sayıdan daha büyük hale geldi. 10 eksi 3, 7, 10 eksi 9, 1, buraya virgül geldi. 9 eksi 3 eşittir 6. Şurada zaten kalan bir şey yok. Sonuç olarak 10 virgül 1 eksi 3 virgül93 işleminin cevabı sonucu 6 virgül 17'ymiş.